Herkese yeniden selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler tekrar karşımıza bir kamera karşılaştırma videosuyla geldik. Bu aralar bu kamera karşılaştırma videolarıyla çokça karşılaşacağız aslında. Çünkü neden? piyasada yeni yeni telefonlar çıkıyor ve hepsi kameralarıyla ya ben buradayım diyor gerçekten. Bugün de orta segment telefonları inceleyeceğiz aslında. Bir yanımızda Oppo Reno 7 diğer yanımızda ise Huawei Nova SE var. Bu iki telefonun megapiksel olarak farkları olsa da sonucu birazdan sizler de göreceksiniz fotoğrafların karşılaştırması yan yana geldiğinde. Şundan bahsetmek istiyorum en başında. ikisi arasında neredeyse 2000 liralık bir fark var ve bu karşılaştırmayı orta segment telefon karşılaştırması olarak gerçekleştiriyoruz. Bazen yorumlarda şeyden bahsediyor olabilirsiniz hani e, bu 108 megapiksellik bir kamera ama bu 64 megapiksellik nasıl karşılaştırırsın falan ama sonuçları aslında fotoğrafları çektikten sonra görüyoruz. 108 megapiksellik bir kamera 64 megapiksele göre daha kötü olabiliyor bazen performans açısında. Burada sadece önemli olan megapiksel olmuyor. Ekran deneyimi de içine giriyor. İşlemcisi, yapay zeki hepsiyle beraber bir sonuç ortaya koyuyor. Bunları da birazdan sizlerle beraber göreceğiz aslında. Ben telefonların kısaca teknik özelliklerine değinmek istiyorum. Daha sonrasında fotoğraf ve videolarla sizleri baş başa bırakacağız. İlk önce Oppo Reno7'den başlayalım. Bu telefonun kamera özelliklerinde şunları görüyoruz. 64 megapiksellik bir ana kameramız var. Bu ana kameranın yanında 2 megapiksellik bir makro çekim kameramız ve 2 megapiksellikte bir derinlik algısı kameramız bulunuyor. Video tarafında ise 1080piksellik bir video çözünürlüğü bizlere sağlıyor. Ön tarafta ise 32 megapiksellik bir kamera çözünürlüğü bizlere sunuluyor. Şimdi ise Huawei Nova 10 SE'ye bakalım. Huawei'de de Ana kamerasında 108 megapiksellik bir kamerayı görüyoruz. İkinci kamerası 8 megapiksellik bir geniş açılı kamerası oluyor. Üçüncü kamerası ise 2 megapiksellik bir makro kamerayla bizleri karşılıyor. Ön tarafta ise 16 megapiksellik bir selfie kamerasını görüyoruz. İki kameranın da teknik özellikleri kısaca bu şekildeydi. Şimdi ben kendi yorumlarımı katmadan önce ilk önce fotoğraflara ve videolara sizin göz atmanızı istiyorum. Selfiesi, arka kameradaki normal bir fotoğraf deneyimi, video çözünürlüğü, zoom'u bunlara birazcık göz attık. Daha detaylısına inmedik. Umarım fotoğraflar ve videolar sizleri tatmin eder. O zaman fotoğraf ve videolara geçelim. Selamlar. Beni şu an Huawei Nova 10 SE'den duyuyorsunuz. Arka kameranın görüntü kalitesi bu şekilde. Hareket ettirdiğimde ise böyle görünüyor. Sesim de umarım size iyi bir şekilde aktarılıyordur. Selamlar. Beni şu an Oppo Reno 7'den duyuyorsunuz. Arka kameranın görüntü kalitesi bu şekilde. Gün birazdan batacak ama hala etraf aydınlık. Sesim de umarım size iyi bir şekilde geliyordur. Şu an biraz sarsıyorum ve Kalite bu şekilde siz nasıl buldunuz? Fotoğraf ve videolar bu şekildeydi. Ben kendi yorumumu katacak olursam, Oppo Reno 7 de renkleri bence daha dolgun göster, daha soft bir görüntü ve böyle birazcık daha şey. Çok çok az da olsa bana bir retro görünüm kazandırıyormuş gibi hissettim. Özellikle o treni çektiğim alanı görmüşsünüzdür. Renkler sanki daha canlı gibi geldi bana ama tabii fotoğrafla oynarsanız eminim Huawei Nova 10S'de de aynı etkiyi görebiliriz düzenlersek. E, fotoğraf konusuna gelecek olursam gece çekimlerinde ön kamera selfie de bana göre Huawei Nova 10 SE daha iyi geldi. Ama yani birazcık sanki ne bileyim Oppo'da birazcık sarsılatmalar varmış gibi hissettim. Aynısı gece çekiminde daha aydınlıktı Oppo Reno7. Ama e, Nova 10S'de de daha keskindi. Fotoğrafları birazcık daha yakınlaştırdığımız zaman bunu anlıyoruz aslında. Zoom çekiminde Oppo Reno7 bence yine bir tık öndeydi. Ee, hem daha fazla alan alabildi. Hem de fotoğraflar yine daha keskindi ve renk konusunda bir tık daha öndeydi gibi hissettim. İki telefonda da makro çekime değinmedik. Çünkü biliyorsunuz ki Oppo Reno7'de mikroskop kamera yer alıyor. Nova 10s'de de normal bir makro çekim kamerasını görüyoruz. Gerçekten Oppo Reno7 çok fazla derin bir detayı indiği için ve Nova 10 de bunu yakalayamadığımız için iki fotoğrafın karşılaştırmasını koymadım Çünkü yani çok fazla arada bir fark var bu makro çekimle mikroskop çekim arasında yani makro çekim diyemeyiz her telefonda olan bir makro çekim değil o yüzden bu videoda buna yer vermedim. Video çekimi konusunda da 1080p çözünürlükte her ikisi de başarılıydı. Ama ses aktarımı konusunda nedense yine ben Oppo'yu bir tık önde buldum. Ama fotoğraflarda yine dediğim gibi çok da fazla böyle ya yani bağlar kadar bir fark var mı? Hayır yok. Birazcık daha oynarsanız Nova 10 sene'nin düzenleyicisinde yine Oppo Reno7'deki farkı yakalayabilirsiniz. Fiyatlarına gelecek olursak Nova 10 serisini zaten geçtiğimiz günlerde duyurmuştu ve tüm Nova 10 serisini sizlerle beraber inceledik. Eee fiyatı şu an piyasada 12.000 TL civarında seyir ederken Oporeno 7 de 10.000 civarında piyasada yerini görüyoruz. Herse de farklı farklı değişiyor. Tabii ki değerlendirme size kalmış. Bu cihazları kanalımızda da detaylıca incelemiştik. Oradaki videoları da göz atabilirsiniz. Sizce bu yarışın kazanımını kim oldu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. 108 megapiksellik Huawei Nova 10 SE mi? Yoksa 64 megapiksellik Oppo Reno7 mi bu yarışı kazandı? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.